Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet hızının nasıl arttırılabileceğinden bahsetmek istiyorum. İnternet hızı tabii ki kendi internetinizin hızından daha fazla olamaz. Ama Wi-Fi kullananlar protokolde neden yavaş olduğunu bilmiyorlarsa eğer şuraya bakabilirler. Şurada gördüğünüz hızınız Sizde eğer düşük bir hızsa bunun birkaç sebebi olabilir. Ben bir sebebini buldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Kendi modeminizin portalına giriyorsunuz. Buradan da Buradan da VLAN ayarlarına geliyorsunuz önce yerel ağı sonra VLAN dedikten sonra şu VLAN global konfigürasyonu seçeneğe geliyor Hem benim sizin modemde de eğer bu arayüz yoksa başka bir arayüz varsa bu tarz bir ayar vardır aktarım gücünü ben de ayarlayabiliyorum ama bu sizde olmayabilir şu. Önemli olan bu. Band genişliği. Bu otomatik olarak seçiliydi. Burası da e, 20 idi ya da 40 da tam hatırlamıyorum. Ama ben bunun ikisini de yükseğe çektim. Ve sonuç gördüğünüz gibi. 150 MB. Bir de tabi diğerini yapmayı deneyebilirim. Bir de isterseniz ona bakalım. Eskiden otomatikti. Bak şimdi uygula dedim. Birazdan Bağlantım kopacak ve geri gelecek. Şu ayar yemesi için. Bakın şu anda koptu. Otomatik şimdi kendisi tekrar bağlanacak. Bakın bağlanıyor dedi. Ve bağlandı. Şimdi tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi 72 MB. Yani bu sizin ağınızla Modeminizle Wi-Fi'niz arasındaki hızı belirliyor. Bakın 65'e düştü, sonra 72'ye geri çıktı. Yani internetiniz ne kadar hızlı olursa olsun bunu geçemeyecek anlamına geliyor. Tabi 70 megabaytlık bir internet hızınız olmayabilir ama bu sizin ağınızın maksimum kaldırma gücü olduğundan dolayı yolda olası bir kayıpları da modem çözüyor olabilir. Şahsen şahsi fikrim. Ben bunu arttırdıktan sonra kendi hızımda da artış gördüm. Bakın sürekli oynuyor. Tabii şu an duvar da var. Yani duvar arkasında benim wifi'm. Bakın gördüğünüz gibi sürekli değişiyor. Bir de bunu tekrar 40'a alıyorum. Bu arada hangi protokülü kullandığınızı kendiniz bilmeniz lazım tabii ki. Yani Modern mim demese iki tane wifi var benim. Birisi 2.4 GHz, birisi 5 GHz. Ben şu olduğunu bildiğim için ben şu anda bunu oynatıyorum. Ama e, ikisinde maksimuma alın derim. Tabii siz ikisini de kullanıyorsanız benim mesela telefonum şu 5 GHz'i kullanıyor. E, bilgisayardaki wifi'yi 5 GHz kaldırmadığı için 2.4 kullanıyorum. Bu arada bunu değiştirince ne olduğunda telefonda e, belki gösterebilirim. Bakın şurada 150 MB oldu. Neden? Şunu çünkü bant genişliğini arttırdım. Bakın düştü ama tekrar artması lazım. Gene de diğeri kadar düşük değil. Yani bu düşmesinin bile birkaç sebebi olabilir tabii ki. Bunlardan birisi wi fi şu an kullanan başka bir cihaz. Belki sinyalini bunun azaltıyor olabilir. Mesela bilmiyorum. Ama şu anda bu oldukça hızlı bir değer. Yani şu anda bir ev kullanıcısının maksimum 100 megabit aldığını düşünürsek bu ağ size yeterli. Tabii bu neyi de fark ettiriyor? Şunu da söyleyeyim. Hani televizyonunuz var mesela. Televizyondan modemi bağlanıyorsunuz. Onu da artmış oluyor. Telefonunuz var. Telefonun da ağın kapasitesi artmış oluyor. Yani şu bant genişliğini arttırdığınız zaman aslında bütün bağlanan cihazların kapasitesi birden artmış olduğundan dolayı Hepsi internete daha rahat bir şekilde e, iletişim sağlayabilir Evet şu giga, 5 GHz'de de söyleyeyim Şu an öncesini hatırlamıyorum açıkçası Telefonda şu, Önceden 150 megabitti herhalde Şu bant genişliği 40'da ya da 20'deyken tam hatırlamıyorum ama 40'daydı sanırım Şunun, şunundaki gibi 150 civarında 80 e alındı 350 civarı oldu. Telefondaki de aktarım hızını. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.